Farklı Kültürlerde Balıkçılık Gelenekleri ve Ritüelleri Balıkçılık, insanlık tarihi boyunca hem beslenme hem de ekonomi açısından önemli bir faaliyet olmuştur. Farklı kültürlerde balıkçılık ile ilgili çeşitli gelenekler ve ritüeller gelişmiştir. Bunlardan bazıları şunlardır. Japonya'da balıkçılık, Sinto inancının bir parçası olarak görülür. Balıkçılar, deniz tanrılarına saygı göstermek için törenler düzenler, balıklara teşekkür eder ve onları temiz ve saygılı bir şekilde keserler. Ayrıca balıkçılar, denize çıkmadan önce veya döndükten sonra tapınaklara giderek dua eder ve kurban sunarlar. İskoçya'da balıkçılık, geleneksel bir yaşam tarzıdır. Balıkçılar, denize çıkmadan önce veya döndükten sonra kiliselere giderek dua eder ve bereket isterler. Ayrıca balıkçılar, denizden gelen ilk somonu yakaladıklarında onu geri bırakarak deniz tanrısına saygı gösterirler. Bu örnekler, farklı kültürlerde balıkçılık gelenekleri ve ritüellerinin nasıl şekillendiğini göstermektedir. Bu gelenek ve ritüeller, balıkçılığın insan hayatındaki önemini ve denizde kurulan bağı yansıtmaktadır.